Artık dikdörtgenin alanını bulmayı öğrendiğimize göre, bu videoda üçgenlerin alanlarını nasıl hesaplayacağımızı öğrenelim. Buradaki bir dik üçgen, 90 derecelik açısı olan üçgenlere biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, dik üçgen deniliyor. Bu ABC dik üçgenin alanını nasıl hesaplayacağımızı, nasıl hesaplayabileceğimizi düşünelim. Bunun için üçgenimizi bir dikdörtgene tamamlamayı düşünebiliriz. Dikdörtgene tamamladıktan sonra da o dikdörtgenin alanının bir parçası olarak üçgenimizin alanını bulabiliriz. Üçgeni dikdörtgene tamamlamak için en iyi yol ABC üçgeninin bir kopyasını AC kenara etrafında döndürüp yapıştırmak. Şimdi A açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. C açısına da X derece dersek 90 artı X artı 90 artı A açısı 180 derece olmalı. O halde a açısına da 90 eksi x diyebiliriz. abc üçgenini ac kenarı etrafında döndürüp yapıştırdığımızda birbirine eş iki dik üçgenden oluşan bir dik dörtgen elde ettik. Buradaki dik açı diğerinde de burada olacak. x açısı da burada. Buradaki 90 eksi x ise şuraya denk geliyor. c köşesinde iki açı elde ettik. Bunlar x ve 90 eksi x. Yani toplamları 90 derece. A köşesinde de toplamları 90 olan aynı iki açıyı elde etmiş olduk. Dört kenarı ve dört dik açısı var. Demek ki bu kesinlikle bir dikdörtgen. Elde ettiğimiz dikdörtgen bu arada iki tane ABC üçgeninden oluşuyor. O halde ABC üçgenin alanı, köşeli parantezler bu anlama geliyor, ABC üçgenin alanı demek bu dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Buraya D diyelim. ABC'de dikdörtgenin alanının yarısı olmak zorunda. Bunu da 1 bölü 2 ile çarpım şeklinde yazabiliriz. ABCD dikdörtgenin alanı dikdörtgenin tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşit. ABC üçgenin da dikdörtgenin alanının yarısına eşit. Bu da o zaman 1 bölü 2 çarpı ABCD'nin alanı. Deeğişik renkle belirtelim burayı. Bu da taban yani BC'nin uzunluğu çarpı Üçgenin yüksekliği, yani AB. Bu tabanla bu yüksekliği çarptığımızda bütün dikdörtgenin alanını buluyoruz. ABC üçgenin alanı da bunun yarısı. Elimizde bir dik üçgen olduğunda ki bu bir dik üçgen, dik üçgen olması için sadece tek bir açının dik olması yeterlidir. Tabana B yüksekliğe de H ya da H dersek, üçgenin alanı B çarpı H H bölü 2 olur. Bu da 1 bölü 2 çarpı B çarpı H olarak yazılabilir. Yani dik üçgenlerde tabanlı yüksekliğin çarpımının yarısı bize üçgenin alanını verir. Şimdi ABC dar açılı üçgenine bakalım. Bu üçgenin alanını hesaplamak için üçgeni iki dik üçgen oluşacak şekilde bölelim. B noktasından üçgenin tabanına bir dikme inelim ve bu noktaya da D noktası diyelim. Böylece üçgenimizi iki dik üçgene bölmüş olduk. O halde ABC üçgenin alanı, ABD üçgenin alanı artı şuradaki mor üçgen yani BCD üçgeni, üçgeninin alanı. Böylece işimizi kolaylaştırmış olduk çünkü dik üçgenlerde alan bulmayı biliyoruz. Daha biraz önce öğrendik, değil mi? Burası 90 derece oldu ve burası da 90 derece oldu. Dik üçgenlerde alan neydi? 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. ABD üçgenin alanı o zaman 1 bölü 2 çarpı AD, yani üçgenin tabanı, çarpı BD, yani yükseklik. Bu mavi üçgenin alanı. Şimdi mor üçgeni bulalım. Bunu da morla yazalım. BCD üçgenin alanında 1 bölü 2 çarpı DC, yani üçgenin tabanı, çarpı BD, yani üçgenin yüksekliği. Her iki ifadede de ortak olan 1 bölü 2 çarpı bd ifadesi var, değil mi? O zaman bunu ortak paranteze alırsak, 1 bölü 2 çarpı bd, parantez içerisinde ad, aynı maviyle yazalım şöyle, ad artı dc ifadesi bize abc üçgeninin alanını verir. Bu denklemde parantez içindeki ad, şurası, şurası, Artı dc ifadesi, abc üçgenin tabanı ac'yi oluşturuyor, değil mi? Öyleyse abc üçgenin alanı eşittir, yeni bir renkte yazayım burayı, eşittir 1 bölü 2, burada sıralamayı biraz değiştirerek yazıyorum, 1 bölü 2 çarpı ac çarpı BD. O halde abc üçgenin alanı 1 bölü 2 ac, yani taban, çarpı bd, yani yüksekliktir. Böylece 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik denklemi ortaya çıkıyor. Aynı dik üçgenlerde olduğu gibi. Ama bd bu üçgende bir kenar değil. bd'nin uzunluğunu bildiğimiz takdirde bu işlemi çözebiliriz. Pekala, şimdi de şöyle, şöyle geniş açılı bir üçgende alanı nasıl bulabiliriz? Bir de ona bakalım. Geniş açılı üçgenlerde de aynı işlemi uygulayabiliriz. Ama bu sefer üçgenin dışında bir dik üçgen oluşturacağız. Üçgenin dışında bir dik üçgen. Şöyle yapalım. A noktasından bir dikme inelim. Ve bu dikmeyi de C noktası ile birleştirelim. Birleştikleri yere de D noktası diyelim. Bulmak istediğimiz alan ABC'nin alanı. O zaman ABC'nin alanı eşittir. ADB'nin alanı, eksi, şuradaki küçük üçgenin yani ADC'nin alanı. ADB üçgeni, buraya maviyle işaretliyorum ki karışmasın, bu büyük olan üçgen. ADB üçgenin alanı ne olacak? 1 bölü 2 çarpı tabanı, yani DB çarpı yüksekliği, yani AD. Bundan da küçük olan ADC üçgenin alanını çıkaracağız. O da 1 bölü 2 çarpı üçgenin tabanı yani DC çarpı yükseklik, yüksekliği yani AD. Evet bu denklemde 1 bölü 2 çarpı AD ortak parantezine alalım. 1 bölü 2 çarpı AD çarpı parantez içinde DB eksi DC db eksi dc ifadesi de bize üçgenin tabanını, yani cb uzunluğunu veriyor. Değil mi? O halde abc üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı cb, burada çarpmanın sıralamasını değiştirerek yazacağım, sarıyla yazayım. 1 bölü 2 çarpı cb çarpı ad'dir. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin dışında olabilir. Bunu burada yaptığımız gibi indiğimiz dikmelerle bulabiliriz. Dikme. Sonuç olarak bütün üçgenlerin alanının 1 bölü 2 çarpı taban çarpı tabana inen yükseklik şeklinde hesaplandığını gördük. Dikkat etmemiz gereken nokta dik üçgende yükseklik kenarlardan biri iken diğer üçgenlerde yüksekliği tabanlara dikme inerek bulmamız gerektiği. Hepsi bu.